Rüyada bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada bebek gördüyseniz mutluluğa, şansa, beklemediğiniz kapıların açılacağına, gündemde olmayan maddi gelirlerin olacağına, aklınıza gelen fikirlerin size fayda sağlayacağına, etraftaki insanlardan göreceğiniz faydalara, yeni dostluklara, yeni aşklara işaret eder. Mutlu ve güzel bir bebek gördüyseniz feraha ereceğinize, ağlayan bir bebek gördüyseniz pişmanlıklara işaret eder. Rüyanızda bebek sevdiğinizi gördüyseniz alacağınız güzel haberlerin işaret eder. Rüya'da bebek emzirdiyseniz bazı kayıplarınızın olacağına, yanınızdaki kişilere karşı dikkatli olmanız gerektiğine, bu kişilerin size bilerek ya da bilmeyerek zararı dokunabileceğine, bireylerinden kötülük göreceğinize, dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder. Kendinizi mümkün olduğu kadar korumaya almalısınız buna işaret eder. Rüya'da kız bebek gördüyseniz işlerinizin yolunda gideceğine evinize bereket geleceğine, çevrenize karşı itibarınızın artacağına işaret eder. Kucağınızda aldıysanız yaptığınız işlerin hayırlı sonuçlar getireceğine, maddi durumunuzun düzeleceğine, feraha işaret eder. Eğer hamileyseniz bebeğinizin erkek olacağı anlamına gelir. Rüyada erkek bebek gördüyseniz alacağınız hayırlı haberlerin sizi fazlasıyla sevindireceğine, eğer hamileyseniz kız bebek olacağına işaret eder. Rüyada bebek tabutu gördüyseniz hayırlı adımlar atacağınıza, kazancınızın sürekli artacağına, ortaya çıkacak bir nedenden dolayı işlerin bir anda kötüleşeceğine, bu durumlar olumsuz etkileneceğinize, bunların ardından bazı güzel haberler alacağınıza, böylece işlerin iyi ilerleyeceğine, evliliğe, mutluluğa, mutlu bir aileye, girdiğiniz sorunlu bir dönemden çıkaracağınıza, bu etrafındaki insanların desteğiyle olacağınıza, kurtulacağınıza işaret eder. Rüyada bebek öldüğünü gördüyseniz, yapmak istediklerinizin yarım kalacağına, Sıkıntılı bir döneme gireceğinize, rüyada bebek öldüğünü duyduysanız üzüntülü bir haber alacağınıza, insanlara güven duymayacağınıza, evliyseniz akrabalarınızdan biriyle alakalı üzüntülü bir haber alacağınıza, aile içinde yaşanacak sağlık problemlerine işaret eder. Bekarsanız yaşadığınız ilişkide sorunlar olacağına, aldatılacağınıza işaret eder. Yapılan bir yanlışın herkes tarafından anlaşılacağına, bebeğiniz varsa onun başına bazı sıkıntılar geleceğine, onu korumanız gerektiğine işaret eder. Rüyada bebeğin altını değiştirdiğinizi gördüyseniz, ileride sıkıntılar yaşayacağınıza, bunlardan kaçmak yerine üzerine gideceğinize, bedensel ve manevi olarak güçlü olduğunuzdan sıkıntıları atlatacağınıza, sıkıntıların çok uzun sürmeyeceğine, çok yoğun bir iş temposuna gireceğinize, bir takım işleri erteleyeceğinize, kendinize iyi bir yaşam kuracağınıza işaret eder. Eğer bekarsanız hayatınızda uzun süredir kimse olmadığına, Hayatınıza bir kişinin gireceğine, gönlünüzde atamadığınız bir yere olduğuna, karşınıza hayırlı bir kişinin çıkmadığına, çıkanları da sizin istemediğinizde işaret eder. Rüyada bebek ayakkabısı gördüyseniz, iyiliğe ve saf düşüncelere, herkesin iyiliğini istediğinize, yardımsever bir insan olduğunuza, çevreniz tarafından çok sevdiğinize, sevgiye ihtiyacınız olduğuna, yalnız olduğunuza, etrafınızdan ilgi beklediğinize, hayatınızın düzene gireceğine, bereketin olacağına, eğer bekarsanız yeni bir ilişkiye, sevinçli haberler alacağınıza işaret eder. Bebek ağlaması gördüyseniz, çevrenizdeki bazı insanların yardıma muhtaç olduğuna, Yardıma muhtaç olanları bularak sizin onlara yardım edeceğinize, gücünüz ve kudretinizi bu tip hayırlı işlerde kullanacağınıza işaret eder. Rüyada bebek arabası gördüyseniz tersliklerin ortadan kalkacağına, hayatınızın düzene girmeye başlayacağına, sorumluluklarınızın azalacağına, keyfinizin yerine geleceğine, işlerinizin açılacağına işaret eder. Rüyada bebek arabası çektiğinizi gördüyseniz kafanızı meşgul eden soru işaretlerinin ortadan kalkacağına, Sinirlerinizin yatışmasına işaret eder. Rüyada bebek arabası sürdüğünüzü gördüyseniz mutlu bir yola gireceğinize veya gideceğinize geleceğinizin güzel olacağını işaret eder. Rüyada boş bebek arabası gördüyseniz kafanızın boş olduğuna, uzun boylu hayallerinizin olmadığına, yarınları düşündüğünüzde fakat hayatın neler getireceğini bilmediğiniz için çok uzun planlar yapmadığınızı işaret eder. Rüyada bebek arabası içinde bebek gördüyseniz sizi üzen yoran dertlerin ortadan kalkacağına işaret eder.